Louis Comfort Tiffany harika bir sanatçı. Neredeyse bütün kariyerimi bu sanatçının eserlerini inceleyerek geçirdim. Bu saç aksesuarlarını ise ilk defa 10 sene kadar önce gördüm ve az kalsın bayılıyordum. Neredeyse 8 cm büyüklüğünde inanılmaz bir eser. Bu küçücük eserde sanatçıyla ilgili o kadar çok detay var ki İlham kaynağı doğa ve doğanın da en doğal haliydi. Yusufcuğun bir çiçeğe konduğu ve sonra hemen uçup gittiği o kısacık anı yakalamış sanatçı. Bu saç aksesuarı sağlamlığı yansıtan, güvenilirliği temsil eden maddelerden yapılmış. Yusufçuklar altın ve mücevherlerle süslenmiş. Gözlerinde ise opallara yer verilmiş. Pırıl pırıl harika görünüyorlar. Kafalarında ise küçük yakutlar var. Sırtlarına ise siyah opaller dizilmiş. Küçük yeşil taşlarla süslenmiş. Ne kadar da güzel görünüyor. Neredeyse kanatlarının yaydığı titreşimi hissedebiliyorsunuz. Gerçekten büyüleyici. Yusufçuklar her bahçede bulunan, bir şekilde her yerden çıkan ve kendi kendine büyüyen kara hindibaların üzerine konmuşlar. Çok sevilen ya da çok güzel bir bitkiden bahsetmiyoruz ama sanatçı her şeyde bir güzellik bulmayı başarıyor. Kara hindibalar bir ağın üzerindeki küçük enamel noktalardan oluşuyorlar. Çiçeklerden bir tanesinin bir kısmı uçuşmuş. Bence Tiffany doğaya çok farklı bir gözle bakıyordu. Ve bu bakış açısı doğayı tüm güzellikleriyle anlatmasına yardımcı oldu. Bu gördüğünüz muhteşem aksesuar, büyük avantgard koleksiyoncusu Louis'in Meyer tarafından tasarlanmıştı. Kendisinin şöyle bir anekdodundan bahsedilir. Ona, bir dizi inciyi bir resme tercih etmez misiniz diye sormuşlar. O da, hayır, insan tarafından yapılan bir şeyi her zaman bir istiridyeninkine tercih ederim diye cevap vermiş. Ve belki de bu yüzden Tiffany'den kendi için bir takı istendiğinde, bunun bir sanatçının ellerinde şekillenmiş, gerçek bir sanat eseri olarak tasarlanmasını istemiş olabilir.